Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Eylül 2019 gündemi siz sevgili terazi burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili teraziler 2019'un başından beri oldukça zorlanan burçlardan birisiniz. Özellikle eviniz, yuvanız, ailevi meseleler sizi 2019'un başından beri oldukça yormuş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü 4. evinizdeki güney ay düğme, Plüto ve satürn sizi fazlasıyla hırpaladı bu sene. Bunun yanı sıra kariyer fırsatları ve kariyer olanakları da yakaladınız geçtiğimiz yıllara nazaran. Ancak ee, dediğim gibi kendi içerisindeki huzuru tam olarak sağlayamamanın vermiş olduğu ee, buhran ee, kariyer hayatınıza da yansımış olabilir. Şimdi Temmuz ayı bu etkilerle dolu bir aydı. Ağustos ayı biraz daha sakin geçti ama Eylül ayından itibaren artık iyicil etkiler ve ektiğinizin karşılığını almaya başladığınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Hemen 1 Eylül'de meydana gelen Merkür Uranüs arasındaki ve ve en satürn arasındaki açı sizin 12. evinizi şifalandıracak. Şöyle ki 12. evinizde artık içsel anlamda kendinizi hırpaladığınız, yorduğunuz, içinize attığınız, bilinçaltı kalıplarınız, geçmiş, yaşantınızla ilgili geçmişle ilgili bazı konular artık şifalanacak ve bunlara ilişkin ani çözümler, sıra dışı çözümler sağlayabileceksiniz. Özellikle Eylül ayının ilk yarısı daha çok içsel motivasyonunuzu toplama ve kayıplarınızı toplama zamanı gibi bir şey. Çünkü bazı kayıplar verdiniz 2019 yılının başından bu tarafa. Bazı insanları kaybettiniz hayatınızdan çıkarmak durumunda kaldınız veya şartlar o şekilde gelişti. Ancak Eylül ayı itibariyle artık bunların duygusal çöküşünü toparlamaya başlıyorsunuz diyebilirim. 2 Eylül'de Güneş Mars Mars ikinci evinizde kavuşacak. Bu biraz öfke patlamalarına... Ee, özellikle e, uykusuz gecelere biraz daha bilinçaltı patlamalarına sebebiyet verebilir çünkü kendinizi e, belki suçlayacağınız kendi içinizde belki öfkenizi bastırmaya gayret göstereceğiniz bir yerleşim olabilir bu güneşle Mars 12. evde bulunması çok e, iyi bir konum değildir zira güneşle de Mars'ta göz önünde olmak ister 12. ev ise biraz saklı alanımızdır gizli alanımızdır ve kontrol dışı bir alandır o yüzden 2 Eylül gününde öfke patlamalarına ya da e, geçmişle alakalı meseleleri tekrar tekrar ısıtıp e, bazı e, sıkıntılı durumlara yol açmaya karşı temkinli olmakta fayda var. Keza 3 Eylül'de de Merkürle Marsın 3. Yine 12. Nize çok özür diliyorum konumlandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada özellikle gördüğünüz rüyalar karşılaştığınız insanlar 3 Eylül civarında size bir takım mesajlar getirebilir sevgili teraziler. 5 Eylül gününde ise oldukça iyicil bir açı var. Özellikle ailenizle alakalı şifalanacağınız, ailenizle ilgili konuların geçmişleri alakalı konuların yeniden açılıp kalıcı bir takım çözüm yolları bulunabileceği, belki iletişim fırsatları yakalanabileceği, herkes ne yaşadıysa veya ne yaptıysa bunları masaya yatırabileceği bir yerleşim söz konusu. Dolayısıyla özellikle 5-6-7 Eylül günlerinde Geçmişle alakalı ailenizle alakalı içinize attığınız belki aile büyüklerinizle alakalı bir probleminiz varsa bunlarla alakalı çözüm yolları bulduğunuz bunları şifalandırdığınız enerjiler söz konusu olacak. Bu e, açıdan bakıldığı takdirde aslında 2019 yılının başından bu tarafa kadar yaşadığınız yani 2019'un ilk yarısında yaşadığınız sorunları artık Eylül ayı itibariyle çözümlemeye başlayacaksınız gibi gözükmekte. Evet 9 Eylül günü de oldukça iyicil etkilerin olduğu yine ailevi problemlere kalıcı çözümler yakalayabileceğiniz günlerden birisi hem Mars'a Satürn arasında hem de Merkür ile arasında güzel etkileşimler var. Yani Eylül ayının yarısına kadar özellikle 10-12 Eylül'e kadar geçmişiniz, kayıplarınız, ailevi sorunlarınız, eviniz, yuvanızla alakalı problemler. Belki geçmişten kalan bir e, ev alım satımı projesi vardı. Bununla ilgili belki bir miras konusu vardı. Ailenizle alakalı gündeminiz bununla alakalı çözümler bulabileceksiniz. Belki geçmişte kaçırdığınız bir fırsat yeniden karşınıza çıkabilecek. Veya içinizde sakladığınız kimseye açık etmediğiniz yaralarınızın tekrar da ortaya çıkıp artık bunları e, doğru şekillerde çözüme kavuşturabilebilme. Ve artık e, pasif agresif durumlardan çıkabilmeye yol açacaktır aslında bunlar. Dolayısıyla aslında şifa enerjisinin hakim olduğu bir Eylül ayı başlangıcı yaşayacaksınız. 13 Eylül'de de Güneş ile Pülütü arasındaki güzel yerle beraber artık aile büyükleriniz, ailenizle alakalı problemler, eviniz, yuvanız, konfor alanınızla ilgili sorunların tam olarak köklü çözüme kavuştu. Belki babanızdan destek gördünüz. Belki hayatınızdaki otorite figürlerinden destek gördünüz ve Artık e, kariyerinizde bir yandan ilerlerken hep aklınızın bir köşesinde kalan aile problemleri geçmişle alakalı problemleri çözüme kavuşturdunuz ve kafanızın da o açıdan rahatlayacağı bir döneme geçiş yapıyorsunuz sevgili teraziler. 14 Eylül gününe geldiğimizde ise bir dolunay bizi karşılayacak. Balık burcunda meydana geliyor bu dolunay sizin 6. evinizde ve balık burcunun 20 derecesinde. 6. evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber artık ev aile yuva kavramlarında düzene oturttuktan sonra günlük bir rutine günlük bir düzene geçişinizi hayatınızı daha kolay organize edebilmenizi sağlayacak bir dolunay belki eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz alışkanlıklarınızı rutine sokacaksınız belki yeni bir beslenme rutini belki yeni bir hayat rutini spor rutini hayatınıza katabilirsiniz veya iş arkadaşlarınızla iş yerinizdeki konumunuz iş yerinizdeki sorumluluklarınızla alakalı önemli bitişler ve yeni başlangıçlar deneyimleyebilirsiniz Özellikle her gün yaptığınız, her gün mücadele ettiğiniz ve e, her gün görüşmek zorunda kaldığınız insanlarla alakalı bir kapanış evresi. Burada özellikle iş arkadaşlarınızla alakalı konularda da bazı iş arkadaşlarınızla aranıza misafir koyabileceğiniz gibi işlerinizdeki sorumluluklarınız ve e, görev alanınızla alakalı da önemli kapanışlar yaşayabilirsiniz. Yine Dolunay günü 14 Eylül günü oldukça yoğun gezegen etkileşimlerinin bir arada bulunduğu bir gün. 12. evinizde 17 derece Başak Burcu'nda Mars Neptün karşıtlığı bir araya gelecek. Bu karşıtlık sizin biraz bilinçaltınızı zorlayabilir sevgili teraziler. Burada artık özellikle hayatınızda idealize ettiğiniz beklenti içerisine girdiğiniz herkes veya her olay olabilir bunların artık ciddi bir şekilde dışa vurumunu yaşayabilirsiniz. Öfke patlamaları şeklinde dışa vurumu yaşayabilirsiniz veya beklentiye girdiğiniz kişilerden karşılık alamadığınız için ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ve burada kendinizi fazlasıyla hırpalayabilirsiniz. E, bu süreç biraz e, Neptün'ün e, aslında algılarınızı dağıttı. Aslında olayları net ve objektif bir şekilde değerlendirmenizi engel değerlediği bir süreç olduğu için çok fazla kendinizi hırpalamayın. Öfke enerjisine kaptırmayın. Çünkü Mars'ta Neptün burada biraz sizi 12. evinizde olduğu için zorlayabilir, hırpalayabilir ve yıpratabilir. Uykularınız kaçabilir. Her şey tepkisel davranabilirsiniz. Çok fazla beklenti içerisinde olduğunuzu göz önüne almadan beklentilerinizin karşılanmamasını hesabı alabilirsiniz. Dolayısıyla burada biraz yorabilir sizi bu enerji ama aynı gün içerisinde 14 Eylül günü yine. Merkür'ün ve Venüs'ün aynı gün içinde terazi burcuna geçiş yapmasıyla beraber artık rahatlayacaksınız. Aslında o dolunayın Mars'la Neptün enerjisinin akabinde hemen bir umut ışığı çıkıyor. Venüs ile ve Merkür'ün 0 derece terazi burcunda konumlanmasıyla beraber artık biraz daha kendinizi rahat ifade edeceğiniz daha çok ön planda olacağınız ve ilgi oda olacağınız bir süreç başlıyor. Ama 0 derecede olduğu için tabi burada yükselen dereceniz ve doğduğunuz gün önem arz ediyor. Çünkü hala 12. evinizde kalabilir bu etki. Ben o yüzden dereceleri veriyorum ki siz de haritanıza göre uyarlayabilin. Merkür evreniz Tüm terazi burcunda yani birinci evinizde bulunmasıyla beraber artık daha çok e, iletişimci yönünüzü ön plana çıkarabileceğiniz toplum nazarında e, sözünüzün daha dinlenir olacağı, daha çok fikrinizin alınacağı ve fiziksel olarak da daha çekici hissedeceğiniz ve kişisel bakımınıza göreceksiniz. Entelektüel kapasitenizde daha çok önem vereceğiniz bir süreç yani kendinize yatırım yapacağınız bir süreç başlayacak. Dolayısıyla özellikle bu süreçten itibaren yani Eylül ayının ikinci yarısından itibaren fiziksel bakımlarınız, e, özel olarak sağlıkla alakalı bakımlarınız, dış görünüşünüzü, imajınızı, insanlar nazarındaki duruşunuzu değiştirecek e, her türlü yatırımı yapmak açısından uygun tarihler başlıyor diyebilirim. Bu süreci de bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Eylül ayının son yarısında başlıyor ancak Ekim ayına kadar devam edecek olan bu süreç. Özellikle doğum haritanızdaki derecelere dikkat etmenizde fayda var sevgili teraziler. Bu ayın diğer bir önemli gündemi ise 18 Eylül'de meydana gelecek olan Satürn retrosunun tamamlanması ve Satürn'ün düz seyrine başlaması. Satürn biliyorsunuz Nisan ayından beri Nisan'ın sonundan beri retrodaydı. Dolayısıyla bizi fazlasıyla yordu. Sizin de dördüncü evinizde meydana geldiği için siz de doğrudan etkilenen puşlardan biriydiniz sevgili teraziler. Özellikle ailevi konularla uğraşmak zorunda kaldınız. Geçmiş meseleler tekrardan gündeme açıldı. Belki kayıplar yaşadınız. Belki bilinçaltınız zorlandı. Eski bilinçaltı deneyimlerini yeniden deneyimlemek durumunda kaldınız. Çünkü biliyorsunuz satürn karmanın gezegeni ve retrolarda daha ziyade karma ile ilintili. Dolayısıyla double karma etkisi yaşadınız dördüncü evinizde. Aslında konfor alanında bulunamadığınız, konforlu hissettiğiniz alanlarda konforsuz hissetmeye başladınız ve güven duygunuz fazlasıyla sarsıldı bu süreç içerisinde diyebilirim. Ancak artık durumu toparlıyorsunuz. Yaşadığınız Nisan ayından bu tarafa yaşamış olduğunuz deneyimler sizi ne kadar zorlasa da e Elde kalan sağlar bizimdir mantığıyla artık toparlanacağınız, içsel gücünüzü ve motivasyonunuzu bulacağınız, ruhunuzu yeniden arandırıp güven hissini yeniden içinize işleyecek durumlar yaşayacağınız bir süreç başlayacak. Tabii ki bu ay başlıyor bir etki ama artık saçın kovaya kadar devam edecek. Yani Nisan ayından bu tarafa ne yaşadıysanız artık. Bir şekilde deneyimlemeniz gereken bir şekilde almanız gereken derslerde bu mantıkla bakacaksınız ve bu süreçten itibaren artık kalıcı yapılanmaları hayatınıza adapte etmeye başlayacaksınız sevgili teraziler. 19 Eylül günü içsel bir yapılanma yapmak ve ailevi sorunlara kalıcı çözümler bulmak adına oldukça güzel bir gün şanslı bir gün. Dönüşüm getiren bir gün. Burada özellikle e, yeni bir eve taşınmak, anne babayla ilgili problemleri çözmek, eski kalıpları dediğim gibi Nisan ayından bu tarafa cebelleşmiş olduğunuz kalıplarla alakalı sorunları çözümlemek adına her zamankinden daha net ve kararlı bir duruş sergileyeceğiniz bir yerleşim. Ancak 21-22-23 Eylül günlerine dikkat etmekte fayda var. Burada biraz daha e, gerçekle e, hayali çok fazla aslında fark edemeyeceğimiz, ayırt edemeyeceğimiz onun yanı sıra iletişimde biraz sınırlayıcı kalıplar tercih edeceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Yine ailemizle e, özellikle satürn retrosu sırasında yaşamış olduğumuz bazı iletişim problemlerini deneyimlememek adına özellikle 21, 22, 23 Eylül günlerinde biraz temkinli olmak, biraz olaylara dışarıdan bakmak ve gözlemci konumda beklemek doğru olacaktır. 23 Eylül'de ise güneş terazi burcuna geçiyor. E, artık rahatlıyorsunuz. Artık 12. ev kalıpları bilinçe Bilinçaltı kalıpları artık bunlar sizi yormayacak sevgili teraziler ve daha çok parladığınız göz önünde olduğunuz artık ben de buradayım diyeceğiniz bir süreç denemlemeye başlayacaksınız. Eylül ayının son haftasından itibaren dolayısıyla Ekim ayına da yansıyan bu etkiyle beraber artık 23 Eylül itibariyle çözmeniz gereken problemleri çözüp geçmişi geçmişte bırakıp artık önünüze bakma zamanı diyebilirim sevgili teraziler. 25 Eylül günü yine şanslı günlerden birisi. Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim bir araya geliyor. Burada özellikle yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, kısa seyahat imkanları, eğitimle alakalı fırsatlar yakalayabileceğiniz güzel bir etkileşim söz konusuyken 25-26-27 Eylül günlerine yine dikkat etmekte fayda var. Enerjiler biraz zorlayıcı özellikle. ikili ilişkilerde, e, iletişimle ilgili konularda yanlış anlaşılmalar, kırıcı tavırlar hem karşıdan size yönelik hem de sizden karşı yönelik bu tarz olaylar yaşamamak adına 25-26-27 Eylül günlerinde de biraz geri planda durmaktan fayda var. Ve ayı kapatırken bir yeni ayla ile kapatıyoruz. Yeni ay burcunuzda gerçekleşiyor. Terazi burcunun 5 derecesinde. Bu yeni ay ile beraber artık 23 Eylül'de burcunuza geçen güneş ile beraber daha çok ön planda olduğunuz dış görünüşünüzden tutun da e, karakteriniz, hayalleriniz, hedefleriniz bundan sonraki yaşantınıza kadar her şey konusunda yani her konuda yeni başlangıçlara imza atacağınız artık yeni kararlarla yeni bir sizle Ekim ayına giriş yapacağınız bir yeni ay aslında bu. Dolayısıyla Eylül ayının ilk yarısı biraz zorlayıcı ve yeniden eskileri hatırlatma konusunda sizi biraz hırpalayıcı olabilir ama Eylül ayının ikinci yarısından itibaren artık bir toparlanma ve yeniden göz önüne çıkma yeniden toplumda rolünüzü kazanma yollarında gezegen etkileşimleri sizi etkileyecek ve ve yeni ayında burcunuzda gerçekleşmesiyle beraber artık yeni bir imaj yeni bir bakış açısı, yeni bir hayat görüşü ve yeni bir planla e, Ekim ayına doğru giriş yapacaksınız ve ayı bu şekilde tamamlayacaksınız. Sevgili teraziler oldukça güzel bir ay. Ciddi bir yapılanma ayı diyebilirim sizin için. E, bu alanda özellikle dediğim gibi fazla e, içinize kapanmadan, fazla kendinizi kurmadan ayı geçirebilirseniz e, ayı sonuna doğru, ayın sonuna doğru daha iyi hissedeceğiniz, daha çok kendinizi ön planda e, hissetmek isteyeceğiniz bir süreç deneyimleyeceksiniz. Oldukça güzel bir aslında icil etkilerin hakim olduğu bir ay. Umarım siz de güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E, yorum ve beğenilerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra dayan, danışmanlık almak isteyen arkadaşlar için evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilirler. E, biraz tabi fazla hızlı konuşmaktan dolayı... E, Boğazım nodül yapmış olabilir. Sizleri rahatsız etmiş olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Hoşçakalın.